Ayrıca Büyük Hac günü Allah ve Rasulü tarafından insanlara bir ilandır ki Allah da Rasulü de müşriklerle yapılan antlaşmalara artık bağlı değildir. Eğer hemen tevbe ederseniz bu sizin için hayırlıdır. Yok yine tevbeden yüz çevirirseniz biliniz ki Allah'ı yıldıracak değilsiniz. Kafirleri acı bir azab ile müjdele.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 her şeyden önce Allah'tan korkmalısınız. Onlarla savaşın ki Allah sizin ellerinizle onların cezasını versin ve onları rezil ve rüsva etsin. Yardımıyla size onlara müzaffer kılsın ve mümin bir kavmin yüreklerini ferahlandırsın ve kalplerindeki öfkeyi gidersin. Allah dilediğine tevbeyi nasip eder.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 Fakat kafirler istemeseler de Allah nurunu tamamlamayı diliyor. O öyle bir Allah'tır ki Resulü'nü hidayetle ve hak dinle bütün dinlere üstün kılmak için göndermiştir. Müşrikler hoşlanmasalar da. Ey iman edenler! Şurası bir gerçektir ki Yahudi hahamları ile Hristiyan rahiplerinin birçoğu insanların mallarını haksız yere yerler ve Allah yolundan saptırırlar. Bir de altın ve gümüşü hazineye doldurup, onları Allah yolunda sarf etmeyenleri bu yüzden acıklı bir azab ile müştele. O gün o altın ve gümüşlerin üstü cehennem ateşinde kızdırılacak da, bunlarla alınları, yanları ve sırtları dağılınacak. Onlara işte bu kendi canınız için saklayıp biriktirdiğiniz şeydir. Haydi şimdi tadın bakalım şu biriktirdiğiniz şeyin tadını denilecek.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 Mallarıyla ve canlarıyla cihad etmeyi görev bildiklerinden zaten geri kalmak için senden izin istemezler. Allah'u müttakilerin kimler olduğunu bilir. Senden izin isteyenler olsa olsa Allah'a ve ahiret gününe inanmayanlar olabilir. Onların kalpleri hep işkillidir. Bundan dolayı şüphe içinde bocalayıp dururlar. Eğer sizinle beraber cihada çıkmak isteselerdi,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 De ki alay edip durum bakalım. Allah o sizin çekindiğiniz şeyi kesinlikle ortaya çıkaracaktır. Eğer kendilerine sorarsan biz sırf lafa almış, şakalaşıyorduk derler. De ki Allah ile ayetleriyle ve peygamberiyle mi alay ediyorsunuz? Boşuna özür dilemeyin. İman ettik dedikten sonra küfrünüze açağa vurdunuz.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 onlara zulmetmiş değildi. Lakin onlar kendi kendilerine zulmediyorlardı. Erkek ve kadın bütün müminler birbirlerinin dostları ve velileridir. İyiliği emrederler, kötülükten vazgeçirirler. Namazı kılarlar, zekatı verirler. Allah'a ve Resulüne itaat ederler. İşte bunları Allah rahmetiyle yargılayacaktır. Çünkü Allah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 O mescid içinde sen kesinlikle namaza durma. Ta ilk gününde temeli takva üzerine kurulan mescid elbette içinde namaz kılmana daha layıktır. Onun içinde günahlarından arınmayı seven kişiler vardır. Allah da arınmış, akpak olmuş olanları sever. O halde binasını Allah korkusu ve Allah rızası üzerine kurmuş olan mı hayırlıdır? Yoksa binasını yıkılmak üzere olan bir uçurumun kenarında kurup da onunla birlikte cehenneme yuvarlanan mı daha hayırlıdır? Allah zalimler güruhunu hidayete erdirmez. Onların kurmuş oldukları bu türlü binalar kalpleri parça parça olmadıkça kalplerinde bir nifak düğümü olup kalacaktır. Allah alimdir, hakimdir.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 Ve işte o, büyük kurtuluş budur. Bunlar o tevbekar olanlar, o ibadet edenler, o hamd edenler, o oruçlular, o rüküya varanlar, o secdeye kapananlar, iyiliği emredip kötülükten vazgeçirenler, Allah'ın hududunu koruyanlar, emirleriyle yasakların ölçülerine riayet edenlerdir. Müjde ver o müminlere, müjde!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 Allah'ın kendilerini mükafatlandırması için sevap yazılmaması mümkün değildir. Bununla beraber müminlerin hepsinin birden topyekün savaşa katılmaları uygun değildir. Her kabileden bir kısım insanlar da din ilimlerinde derinleşmeli ve kabileleri savaştan dönüp gelince onları uyarmalıdırlar ki böylece Allah'ın azabından sakınırlar. Ey iman edenler! Önce yakın çevrenizdeki kafirlerle savaşın ki sizde bir güç ve kuvvet olduğunu görsünler ve iyi bilin ki Allah müttakilerle beraberdir. Bir sure indirildiği zaman içlerinden biri çıkar, bu sure hanginizin imanını artırdı der. Fakat müminlere gelince aslında her inen sure onların imanını artırmıştır ve onlar sürekli olarak müjdelenip duruyorlar.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 Aleyhlerinde bir sure indirilince sizi birisi görüyor mu diye birbirlerine göz ederler. Sonra da sıvışıp giderler. Allah onların kalplerini imandan çevirmiştir. Bu yüzden onlar anlayışsız bir kavimdirler. Andolsun olsun size içinizden öyle bir peygamber geldi ki gayet izzetli ve şereflidir. Sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. Üstünüze titrer.